Yola çıktığımızdan beri hiç durmadık, hiç yorulmadık, hiç vazgeçmedik. Daha uzaklara gidebilmek için bazen durup derin bir nefes aldık. Biraz soluklandık, yeniden heyecanla ve aşkla başladık. Şimdi ortak geleceğimiz için yeni hedeflere ulaşma zamanı. Aldığımız her nefeste yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Sizler için her alanda olmaya devam ediyoruz. Desteğinizle başardık. Yepyeni bir rotayla yeni projeleri yine birlikte başaracağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı. El ile Güç Birliği'ne.